Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoşgeldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bir ürün incelemesi yapacağız. İnceleyeceğimiz ürün Flexi Arm 106B monitör kolu olacak. Monitör kolu nedir, ne işe yarar? Bildiğiniz üzere hepimiz oyun oynuyoruz, birçoğumuz da yayın yapmaya çalışıyoruz. Oyun oynarken ve yayın yaparken saatlerce bilgisayar başında oturduğumuz için bizim rahatlığımız gerçekten çok önemli. Standart monitörlerimizin ayakları mevcut ve ne yazık ki monitörlerimizi ileri geri rahat bir şekilde oynatamıyoruz. Kısıtlı bir hareket alanında monitörümüzü kullanmak zorunda kalıyoruz. Monitör kolları ile masamıza kıskaçlı bir şekilde tutturarak monitörümüzü de kolun üzerine taktığımızda istediğimiz gibi kendimize çekip ileri itebiliyoruz. Yukarı aşağı hareket ettirebiliyoruz. Hatta aşağı yukarı şekilde eyebiliyoruz da. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kanalımda incelediğim hiçbir ürün sponsorlu değildir. Tamamen kendi ihtiyacım olan ürünleri kendi bütçemle satın alıp sizlere videosunu çekiyorum. Hatta uzun süreçlerde de eksisi, artısı ne olacak bunun gibi videolarda çekeceğim ve güncel olarak da Instagram hesabımda paylaşacağım. Aynı zamanda bu monitör kollarının Üçlü monitör için, dörtlü hatta altılı monitör takabilmeniz için aparatları da mevcut. Ama ben şimdilik tek bir tane satın aldım. Aslında üçlü kol almayı düşünüyordum fakat ilerleyen süreçte monitörlerimin yerini değiştirmek istersem tek bir kola bağlı kalmamak için tekli almayı tercih ettim. Eğer bu üründen de memnun kalırsam ve gerçekten işime yararsa diğer iki monitörüm için de tekli olarak satın almayı düşünüyorum. Şimdi lafı fazla uzatmadan kutumuzu Açmaya geçiyorum. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Evet arkadaşlar heyecanla kutumuzu nereden açsak diye bakıyorum. Şuradan daldırdım abi. Buradan daldırdım. Evet arkadaşlar şimdi paketimizi açtık. Bir şey değil mi bu arada ağır cidden ağır. Şimdi içini yani malzemesini çok merak ediyorum. Nasıl bir malzeme olacak? Şöyle kutuyu açtığımızda oh yeah. burada iki tane bir şey var ama bu çok şey değil sanırım. Bu monitörümüzün VESA girişi için gerekli olan aparat. Oy! Bir şey değil mi? Buz gibi. Wow, bildiğiniz buz gibi Harbiden metal olduğunu kanıtlıyor abi. Hani gerçekten çok ağır. Bunu masaya doğru sıkıştıracağız. Sonrasında bu aparatı buna geçireceğiz. Ondan sonrasında bu aparatı bunun ucuna geçireceğiz. Sonrasında buna da monitörü geçireceğiz abi. Bu kadar. Olay bu. İçerisinden kullanılması gereken alienlar çıktı. Güzel. Şu plastikler sanırım kabloları geçirmemiz için gelen aparatlar diye tahmin ediyorum. Ee, aynı zamanda başka bakıyorum. Başka ekstra bir şey yok. Bir de kurulum kılavuzu geliyor yanında. Evet şimdi biz bence hızlıca montelemeye geçelim. Videonun sonunda da montajda nasıl rahat ettim mi? Kolay montaj yapılabildi mi? Bunları bahsetmiş olacağım. Şimdi hadi bakalım montaja geçelim. Evet arkadaşlar öncelikli olarak monitörümü uygun bir hale getirmeye çalışacağım. Mouse padimi de kaldıracağım. Monitörümün kablolarını çekiyorum. Şuradan aldım. Öncelikle yapmam gereken şey sanırım VESA ayağını takmam gerekiyor. Poşet içerisinde aliyanlar ve tüm gerekli araçlar hepsi var. Aliyan deniyor herhalde. Yıldız uçlu aliyan de var. Hemen bunları çıkartıyorum. VESA ayağımızı bağladık. Şimdi masa montesini yapmaya geçeceğim. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi. Ayağımızı masaya monte etmeye. Şöyle gevşetiyorum. Masama oturacak şekilde. Evet oldu. Şimdi masamı biraz öne çekeceğim. O kadar çok kablo var ki. Geçirmeye korkuyorum. Şimdi bunu ortalayacağım kendime göre. Şu benim masamın orta kısmında bir ayak var. O ayağı tam ortalamak istiyorum. Şimdi ben aşağıya vidalarını sıkıp geliyorum. Evet arkadaşlar, vidaları sıktım. Bayağı sapa sağlam şu an. Hani masaya oynatıyor yerinden. Sıra geldi bu ayağımızı takmaya. Şunlar kabloları, kablo kanalları, şu ufak siyah parçalar kablo kanalı. Bunları bunlara oturtup sonrasında bu vidalara takacağız. Okey anladım. Buradan da kablolarımızı geçireceğiz. Tamam. Sıra geldi. Of. Pa. Tamam. Şimdi bunları sıkacağız. Bunları neyle sıkacağız? Sanırım bununla sıkacağız. Şöyle istediğimiz gibi monitörümüze oynatabileceğiz ve aynı zamanda buradan istediğimiz zaman vidaları sıkarak yüksekliğini de alçaklığını da ayarlayabileceğiz. Güzel. Şimdi sıra geldi. Monitörü takmaya. Evet arkadaşlar şimdi monitörü takacağız. Şu vidayı buradan geçireceğiz. Alttan da monitörü sıkıştırarak olay çözülecek. Şimdi şurayı da biraz daha sıkmam gerekecek. Çünkü monitör aşağıya doğru eğiliyor. Şimdi hemen buradan da bir sıkma işlemi yapalım. Ve gördüğünüz gibi evet... Aslında birazcık daha sıkarsam aşağı yukarı eğrilmesi tam istediğim gibi olacak. Sonra aradaki dirsekleri biraz gevşeteceğim. Çünkü çok sıkı. Şimdi ben ayarları tamamlıyorum. Sonrasında bitmiş haliyle sizlerin karşısında olacağım. Evet arkadaşlar ince ayarları yaptım ve tam istediğim kıvama getirdim. Şimdi hemen bakalım nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi monitörüm burada duruyor. Ve hiçbir şekilde aşağıda ayak mevcut değil. Ve gerçekten mouse'um ve klavyem çok özgür bir şekilde masayı tam anlamıyla kullanabiliyorum. Mesela oyun oynayacağım zamanlarda FPS oyunlarında ekrana biraz daha yakın olmak istiyorum. Bunun için sadece monitörü iki tarafından tutup kendimize doğru çekmemiz yeterli oluyor. Bunu gerçekten istediğimiz şekilde ileri geri sağa sol gibi ayarlayabiliyoruz. Bu şekilde pivot özelliği olmayan herhangi bir monitörünüzü de pivot şeklinde de kullanabilirsiniz. İstediğiniz yönde çevirebiliyorsunuz ekranınızı. Aynı zamanda yukarı ve aşağı doğru da konumlandırabiliyorsunuz. Bu da size gerçekten güzel bir ergonomi sağlayacağını düşünüyorum. Ve oyun oynarken de yayın yaparken de veya bilgisayar başında herhangi bir şey yaparken boyun ve bel ağrınızı engellemek için de Doğru pozisyonu bularak kendi sağlığınız için de yararlı bir konumda kullanabilirsiniz veya yatağınız bilgisayarınıza yakındır ve akşam yattığınızda film izlemek istiyorsunuz hemen monitörünüzü yatağınıza göre ayarlayıp rahatlıkla güzel bir şekilde Dizinizi, filminizi de izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu şekilde ürün incelemi, kutu açılış videolarının devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve aşağıda yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Yine tekrar belirtmek istiyorum ki bu aldığım, tanıttığım ürünlerin hiçbiri sponsor ürünleri değil. Kendi cebimden kendi bütçemden ücretini ödediğim ve satın aldığım ürünler. İlerleyen süreçte uzun kullanım notlarını Instagram ve gerekirse YouTube kanalımda video olarak sizlerle paylaşacağım. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.